2019 Antalya Aksu Kurşunlu Mahallesi'ndeyiz. Ee, yanımızda rekor gelişim müşterimiz Adem Uyar. Ee, Ziraat Mühendisi Murat Vernet. Ee, burada rekor gelişim ürünümüzü kullandık evet. bu sene. Ee, tamam. Bu seramız öncelikle kaç dönüm? Burası üç buçuk dönüm. Üç buçuk dönüm. E, kaç yıllık bir sera burası? Kaç yıllık? Beşinci yılı bu sene. Beşinci yılında olan bir sera. Domates serası. Burada evet. çeşit olarak ne çeşitimiz var şu anda domateste? Şu anda korvet. Korvet çeşidi bir domates var. Evet. Burada e, rekor gelişimi kullanmadan önce neler yaşıyorduk? Daha sonrasında neler oldu? Kısaca bir özetleyelim. E, şimdi şöyle anlatayım. E, öncelikle seranın bir kısmında e, böyle e, şerit halinde bir zayıf nokta vardı. Evet. E, kullanmadan önce hani bu bölgede Sulamayı ne kadar arttırsak da diğer Seranın diğer kısımlarına göre meyvede kalibreyi yakalayamıyoruz. Şimdi seramızı şöyle bir boydan gösterirsek. Bu tarafa doğru. iki parça. Hı hı. Ortasında yol Şimdi, var. Şimdi e, bu taraf. Bir de tam arka taraf. Dönelim. Arkaya doğru. Burası tam orta noktadayız aşağı yukarı. Evet. Orta bu noktası. şu an gördüğünüz yerden toprak sırlıyor Aşağı doğru 3,5 metre dolgu yapılıyor. Evet, doğru mu? Aynen doğru. E, i̇lk kuruluş aşamasında. Hı hı. Ee, Tabi burada yukarı kısımda <gülüyor> sorun yaşıyorduk. Evet. Aşağıda e, biraz daha farklı olduğunu söylediniz. Evet. Bu sene neler oldu? Yani, burada neleri değiştirdi? Bu sene mesela zayıf olan noktayla o normal olan taraf arasında normal olan taraf e, biraz daha yani e, ağaç kendini bozma şeyine meyine verse de hani biz beşinci altıncı salkımları topluyoruz şu anda. Evet. Artık sezonun sonuna yaklaştık. Bunların ekim tarihi neydi onu da söyleyelim. 15 Ağustos. 15, Ağustos. 15 Ağustos'ta. Şu anda sezonun sonuna yaklaşmamıza e, rağmen hani sezonun sonu yaklaştı artık bizim için. Evet. Meyvelerde hani e, bir şeylik var kalibrelerde eşitlik olarak şey Bir standartlık olduğunu söylediniz. Standartlık Şimdi evet. bu ihracada giden bir çeşit. Şuradan evet. şöyle arkadan bir gösterelim yakın. Corvette dediğimiz bir çeşit. Burada e, şu an sezon sonu geliyor. Şunlar son maçalar, son şeylere gelmiş. Artık şimdi burada tabii ki toprağın düzenlenmesiyle birlikte su dengesi, topraktaki su dengesi sağlanmış. Evet. Hı hı. E, fakat tabii ki siz normal zamana göre, e, normal düzene göre sulamanıza devam etmişiniz. Evet. Bu yüzden de yapraklarda böyle bir suya dayalı bir şey oluşmuş. Evet. Ama tabii ki e, bitki çalışmasına devam ediyor. Baktığımızda şöyle gösterelim. Şimdi mesela burası sarı, bitkinin üst tarafları e, şey anlamında. Yine tekrar orada da canlılığı evet. devam ediyor. Orada Şöyle gösterdiğimiz zaman filizler. bu şekilde. Tepe filizlerinin yürümesi şey, gerçek evet. e, yaprak rengi canlılığı devam ediyor. Aynen. Devam edelim. Şöyle ürün anlayayım. kalitesiyle ilgili, şimdi aynen. suyla ilgili olayı çözdük. Hı -hı. Evet. Ee, ürün kalitesinden ziyade standart e, dedik. Aynen standartı var. Bir de aynı tarihte diken, e, bu bölgedeki aynı tarihte diken arkadaşlara göre bir hafta 10 gün önce hale girdik. Erken ciliğimizi o... sağladık erkenciliğimizi sağladık. Ee, verim anlamında ne diyebilirsiniz? Yani verim artışıyla alakalı. Şimdi burada burada suyla ilgili sorun olduğu evet. bir yerde e, hem irileşme sorunu vardı. Muhtemel verim sorunu evet. da irileşme olmadığı için. Ee, bir yüzde verebilir misiniz? Şu kadar arttı, bu kadar yani, dengeye geldi. Yüzde olarak konuşmak hmm. yanlış olur. Ee, hmm. Çünkü güzel e, bir... Bu sene güzel bir ürün yetiştirebildik yani. Hmm. Evet. Ama hani e, nasıl söyleyeyim? Geçtiğimiz yıllara göre bir tık daha İyiyiz şu anda. Daha iyiyiz. Donaj olarak iyiyiz. Ee, şimdi toprağın düzenlenmesiyle birlikte e, hı hı. su sorunu olan yani tesviye yapılmış. Ee, Antalya bölgesinde genelde birçok yerde seralar kurulurken eğimli arazilerde mutlak surette bir tesviye yapılıyor. Ya da bir dolgu çekiliyor. Evet. Dolguya da alıp drenaj sorunu yaşanıyor. Ee, bir kısmı suyu almıyor. Bir kısmı da suyu tutmuyor. Sizde her ikisi de vardı. Evet. Su tutmayan tuttu. Suyu aldıramadığımız evet. aldı. Aynen. Ee, burada sadece şuna dikkat edelim. Rekor gelişim kullandığımız yerlerde suyu dengesini iyi kuralım. Bitkinin ihtiyacına göre. Evet. E, normal standartımızı biraz e, değerlendirip ona göre verelim. Hı. Devam edelim. Başka söylemek istediğiniz? Evet e, söylemek istedim. Hani, bu tarafta zaten şu, e, demin de gösterdiğimiz gibi ağaç olarak kendisini korudu. Anlattığımız gibi hani, suyu normalde tutan taraf e, biraz kendisini bozsa da... Evet. Hani yine de kötü değil yani şu anda e, meyveler. Şöyle şeyler, bir aradan yani. gösterelim mi? Bizim Göz yani sorunlu de diyebileceğimiz, yani sorunlu değil de sorun istediğimiz. Değil, sorun değil ama hani. Şöyle. Evet. Aha. Şöyle artık bunun hakkını helal et artık. Tamamen yok yok. Şunu, şunu şey yapalım, şu yukarıyı gösterelim. Bunu koparamadım ya. Biraz şey oldu da. Şu yukarıyı gösterelim Hı. şöyle. Standartlığını. Bahsetmiş olduğun standartlık evet. bu. Şimdi e, bu üçüncü ölülerden sonra zaten bu meyvede üçlü veya dörtlü, dörtlü. tutum evet. isteniyor. Hı hı. E, toprakla ilgili, toprağın değişimi ile ilgili gözlemlediğiniz bir şey var mı? Ya yani su mesela bizim burası kırmızı şöyle, toprak dediğimiz şey olduğu gösterelim. için. Gösterelim. Şöyle yapınca mesela. E, elinizde bir şeylik var, hı hı. yumuşaklık var. Önceki e, şeyler. Çamurlaşma olmuyor azıcık, kırmızı toprak olmazsa. Kullanmadığımız ara. zaman, şöyle anlatayım mesela şu yürüdüğümüz ara gibi sert bir, hatta burası bile şu anda bak gördüğünüz hı hı. gibi evet. yumuşak, bir sertleşme oluyordu. Evet. Ve ben buraya şu olayda yaptım mesela fide dönemindeyken e, karıklara susaldık. Bu sertleşmeyi yaptırması lazım. Yani demek ki demin de şey yaptım ya, şu hı hı. şekilde mesela dokununca. Yine bir şey yapı var Anladım. Gevşek bir yapı yani var. Yani oralarda da aynı şekilde. Aha, e, kaymak gevşetme. olayını da anlatmak istedim. Hani mesela hı hı. salma su ve sifon suyu dediğimiz hortum sulaması ile yaptığım sadece kaymak da biraz e, önlenmiş oldu yani. Yani kaymaklanma dediğimiz süreci açtı. Şimdi evet. zaten burada e, sezon sonu geldiği için marul hı hı. araya marul atmışız. Evet. E, marul devam ediyor. E, siz gözlemleriniz nedir? Ne söylemek istersiniz? Murat Bey. Evet, Adem Bey şöyle gelin. Gübreleme konusunda bilinçli ve tecrübeli bir arkadaşımız. Kendisi zaten e, teknik, teknik anlamda erime, da bir teknik evet, eleman, tek, Kendisi Tekniker. Tecrübeli, gübreleme konusunda, bitki besleme konusunda. Burada yaşadığı sorun, daha önceki yıllarda kendi anlattığı gibi topraklarındaki bazı farklılıklar yani bölgesel olarak su konusunda tutma ve tutamama konusunda yaşadığı sıkıntılardı. Bu sene bu rekor gelişimi kullanarak bu konuda bir fayda sağladığını fayda kendisini sağladığını zaten. Bizim de zaten rekor gelişimi olarak kendisine öneri yaparken rekor gelişiminin bunu sağlayabileceğini bitkilerin topraktaki sudan daha iyi yararlanabileceğini kendisini ifade etmiştik. Hı hı. Yine topraktaki gevşeme, kabarma ve havalanma yine yaptığı gübrelemeyi de olumlu olarak etkiledi ve başarılı bir Sonuç olarak da şöyle bir daha gösterelim şöyle yakın. Şurayı yani söylediğimiz standartlık yani en üst döllerde şeyde yürümesi o şekilde devam ediyor. Adem Bey şöyle yapalım e, rekor gelişimi bu işin içinde olan biri olarak da evet. hem seracı olarak hem de bu işin teknik kısmında da var olduğunuz için tavsiye eder misiniz? E, öncelikle Kurşunlu, Aksu bölgesi Türkiye'deki seracılara. Aynen şöyle söyleyeyim ilk önce Murat abimin kendisi de biliyor onunla görüşmelerimiz Hı -hı. sayesinde şey yaptık ben kullandım ilk önce tereddüt ederek kullandığım bir üründü. Evet. Ama hani şu anda söyleyebilirim ki gönül rahatlığıyla herkes kullanabilir yani. Memnun bir yan, kalabilecek bir üründü. yan, bir yan bir etki üründür. gördünüz mü? Herhangi bir şey? Herhangi bir yan yani etki kesinlikle yok. yok. Daha burada kesinlikle konuşamadığımız birçok artımız da var aslında. Evet. Ee, biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür